Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları Matematik TYT Soru Bankası çözümleriyle Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle birlikte 54 ve 55. sayfaların Çözümlerini yapacağız bu videoda Dilerseniz hızlı bir şekilde ilk sorumuzda Başlayalım çözümlerimizi yapmaya Yukarıdaki gerçel sayı doğrusunda Kırmızı ile boyalı bölgede bulunan sayılar Aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir diye Sorulmuş bize gençler Şimdi biz şunu yapalım. Eksi 2 ile 5 aralığıydı bizim aralığımız. Ve arkadaşlar içleri boş olduğu için eşitlik olmayacak. Eşitlik olmadığı için bakın direkt kafadan zaten A ve C seçeneklerini bu şekilde eleyebiliyorsunuz. Bu 1, 2. Bursa seçeneğine bakalım. 2x-3. İki, Mutlak değeri 7'den küçükse kendisi 7'den küçüktür ve eksi 7'den de tabii ki büyüktür. Şimdi şu 3 ortadan bir kaldıralım. 3 ekleyelim yani. 3 eklerseniz buraya da ekleyeceksiniz. 4 küçüktür 2x. Bu da küçüktür 3 eklerseniz 10. 2'ye bölerseniz x kalır. 2 ile 5 açık aralığı olur. Ki zaten bize de 2 ile 5 açık aralığı lazımdı. Cevabımız neymiş? Bursa seçeneğiymiş. Geçtim 2'ye. Bu eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarını toplamı Bakın arkadaşlar 2x artı 5'in mutlak değeri. 3'ten büyük ve 7'den küçük veya eşitse o zaman bu 2x artı 5 gerçekten 7 ile 3 aralığında yarı açık aralığında olabilir. Veyahut 7'yi sol tarafa alırsınız eksi 7 diye. Eşitlik bunun olduğu için yine bunun olacak arkadaşlar. Böylelikle yine 2x artı 5 dediniz. Bu da küçüktür. 3'ü de bu tarafa alırsanız arkadaşlar eksi 3 diyeceksiniz tamam mı? Pekala şimdi bunu bir çözelim. 5 çıkaralım. Eksi 2 küçüktür 2x. Bu da küçük veya eşittir 2x. Burada yine 5 çıkaralım eksi 12 küçük veya eşittir 2x bu da küçüktür 5 çıkarırsanız eksi 8 Daha sonrasında 2'ye bölün eksi 1 küçüktür x bu da küçük veya eşittir 1 2'ye bölün eksi 6 küçük veya eşittir x o da küçüktür eksi 4 olur Buradaki x tam sayılarını toplamı sormuş bize bakın eksi 1 ile 1 aralığında bir 0 var bir de 1 bir var 1'e eşitlik olduğu için aldık Burada da arkadaşlar eksi 6 var ve eksi 5 var başka yok İşte bunların toplamı sorulmuş Eksi -6 ile -5'in toplamı eksi -11 yapar. Bir daha eksi -10, 0 daha zaten etkisiz eleman. Cevabımız Adana seçeneğindeki eksi -10 olacakmış. Devam ediyorum 3. soruyla. Bakın, içeride bir ifade var. Şöyle yaklaşalım isterseniz sorumuza da. İçeride bir ifade var arkadaşlar. Bu ifadenin şu ifadeden bahsediyorum. Mutlak değeri 9'muş. O zaman bu ifadenin kendisi yani mutlak değer x x 3 4 ya 9'dur diyeceksiniz. Ya da mutlak x eksi 3 eksi 4 eşittir eksi 9 diyeceksiniz. Bu bir. İkincisi eksi 4'ü karşı yatarsanız mutlak değer x eksi 3 eşittir 13 olacaktır. Veyahut mutlak değer x eksi 3 eşittir eksi 4'ü karşı yatarsanız eksi 5 olacaktır. Burada hemen bir ufak bir es verelim. Hiçbir mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Dolayısıyla buradan da kök gelmez diyoruz. Burası cortladı. Geçtik bu tarafa x eksi 3'ün mutlak değeri 13 ise bu x eksi 3 dediğimiz sayı ya 13'tür arkadaşlar ya da eksi 13'tür diyeceksiniz eksi 3'ü karşıya attığınız x eşittir 16'dır eksi 3'ü karşıya attığınız x eşittir eksi 10'dur diyebiliriz İşte bu x'lerin toplamı sorulmuş bize 16 ile eksi 10'un toplamı 6 yapar arkadaşlar dolayısıyla cevabımızda bursa seçeneğinde verilmiştir deriz günün rahatlığıyla geçtim 4'e bu eşitlik 32'ye eşit olduğuna göre x kare aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar şurayı iki parantezin almanızı rica ediyorum. x artı 2 gelir. Bir de burada ne var? Çarpı mutlak değer x 2'miz var. Gördüğünüz üzere mutlak değer x 2 ve mutlak değer x artı 2 var. Ben bunları önce çarparsam mutlak değer x kare x 4 yapar 2 kare farkında. Çarpı 2'miz var eşittir 32'ymiş. Şimdi mutlak değer x kare x 4 neye eşittir o halde? 2'ye her iki tarafı 16'ya eşittir. Buradan da arkadaşlar x kare eksi 4 ya 16'dır ya da x kare eksi 4 eksi 16'dır diyeceksiniz. İse x kare ya 20'dir ise x kare eşittir eksi 12'dir diyeceksiniz. Şimdi bir reel sayının karesi eksi 12 olamayacağı için buradan kök gelmez diyoruz. Ve cevabımız ne oluyor? x kare eşittir 20 oluyor. Bize x kare sormuştu. Cevap denizliydi gençler. Devam ediyorum. Beşinci sorumla. A tam sayısı için... A artı 2'nin mutlak değeri 7'ye ve mutlak değer A eksi A'ya eşittir denilmiş. Şimdi A'nın mutlak değeri eksi A ise gençler A mutlak surette eksi ile çarpıp dışarı çıktığı için ya negatiftir ya da sıfıra eşittir diyeceğiz. A artı 2'nin mutlak değeri 7 ise A artı 7'dir ya da A artı 2 eksi 7'dir diyeceğiz. Buradan A eşittir 5 gelir veyahut A eşittir eksi 9 gelir. Yalnız dikkat edin dikkat edin. Biz a'yı 0'dan küçük veya eşit bulmuştuk a 5 olamaz dolayısıyla buradan gitti a kaçmış arkadaşlar eksi 9'muş şimdi eksi 9'u getirip şurada yerine bir güzel yazacağız Eksi 9 eksi 2 daha eksi 11 mutlak değeri 11 eksi 2 kere eksi 9 eksi 18 yapar 2 çıkardım eksi 20 mutlak değeri 20 yapar bölü -9'un mutlak değeri 9'dur. 9'dan 6'yı çıkardınız 3. 11'den 20 çıktı eksi -9. Bölü /3 ne yapar arkadaşlar? -3'ü verir bize. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneği olmuş olur 5. sorumuzun. Geçtim 6'ya. Sayı doğrusu üzerinde eksi -2 ve 3 noktalarına olan uzaklıkları toplamı 6 birim olan noktaların geometrik yeri hangisi ile ifade edilebilir diye sorulmuş. Bir sayının -2'ye olan uzaklığını x'ten -2'yi çıkarıp mutlak değerini alarak bulursunuz artı 3'e olan uzaklığını da x'ten 3'ü çıkarırsınız ve mutlak değerini alırsınız. Bunların toplamı 6'ymış. Şimdi arkadaşlar x eksi eksi 2 ne yapar? x artı 2 yapar. Bakın x artı 2'nin mutlak değeri artı x artı eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 6. Bize cevabı verecektir. İşte bu cevaptır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da nerede verilmiş? Bakın Adana seçeneğinde verilmiş zaten. Doğru cevabımız buydu. Devam ediyorum. 7. sorumla k gerçel sayısı için 4 tane mutlak değer k eşittir bakın eşittir diyorum karşıya attığım k artı 15 şimdi o zaman mutlak değer k dediğimiz ifade aslına bakarsanız k artı 15 bölü 4'ü de eşittir her iki tarafı 4'e bölerseniz şimdi gençler devam ettirelim burada k real sayısının mutlak değeri buysa o zaman k dediğimiz sayı ya k artı 15 bölü 4'tür ya da k real sayısı k artı 15 bölü eksi 4'tür yani üst tarafı da eksiyle çarpabilirdiniz sadece hiç fark etmez arkadaşlar eksiyi nereye koyduğunuzu İşlerde arkadaşlar çarpımı yaparsanız 4k eşittir k artı 15 gelecektir. Buradan gençler 3k eşittir 15 dersiniz. 3k eşittir 15. K da kaç gelir? 5 gelir. Bu bir. İkincisi eksi 4k eşittir k artı 15 olursa eğer buradan da eksi 5k eşittir 15 gelecektir ve k eşittir eksi 3 diyeceğiz. İşte bu. K değerlerinin toplamı istenmiş. 5 ile eksi 3'ün toplamı bize 2'yi verir. 7. sorumuzun cevabı da böylelikle Bursa seçeneği olmuş olur. Evet arkadaşlarım bir diğer sayfamıza 55. sayfamıza geçiyoruz. 8. sorumuz. İçerisinde A gerçel sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin değeri X8A'nın mutlak değeri eşittir. N denkleminin kökler çarpımına eşittir demiş. Bakın şimdi bir engen var arkadaşlar. En kenarlı bir çokgen. İçinde A yazıyorsa x'ten A'yı çıkarıp bunu kenar sayısına eşitliyoruz. Mesela şöyle örnekte nasıl yapmış? X'den 2'yi çıkarıp mutlak değerini alıyorsunuz. Ve bunu üçgenin 3 üç tane kenarı olduğu için 3'e eşitliyorsunuz. Bu da x 2 ya 3'tür ya da x 2 eşittir eksi 3'tür mantalitesiyle x eşittir 5 gelir. x eşittir 1 gelir. Ve arkadaşlar bununla bunun çarpımda eksi 5 olduğundan cevap eksi 5'e eşittir denmiş. Buna göre bu ifade kaça eşittir? Önce içeriği bulacaksınız. Yani çarpımda. Bunu bulacaksınız Bu ne demek arkadaşlar xten 3'ü çıkarıp mutlak değerini alıp 4'e eşitlemek demektir Ve bunun sevgili arkadaşlarım kökler çarpımını bulmamız gerekiyor Şimdi x eksi 3 ya 4'tür diyeceğiz Ya da x eksi 3 arkadaşlar eksi 4'tür diyeceğiz Buradan x eşittir 7 veyahut x eşittir eksi 1 gelecek Bunların çarpımı eksi 7'yi verecek Yani arkadaşlar şu içerideki 3 demek Aslına bakarsanız eksi 7'nin ta kendisi demekmiş Eksi 7'nin ta kendisi demektir pekala şimdi dışarıda 6 gen var ve içeride eksi 7 var o zaman x'den eksi 7'yi çıkarırsanız x artı 7'yi bulursunuz bunun mutlak değerini 6'ya eşitleme zamanıdır x artı 7 böylelikle ya 6 olur ya da x artı 7 eksi 6 olur arkadaşlar buradan x eşittir eksi 1 veya x eşittir eksi 13 gelir şunla şunu çarparsanız da cevap denizli seçeneği olur doğru cevabımız denizliydi sevgili gençler devam ediyorum 9. sorumuzda şimdi bu 9. soruda arkadaşlarım. Ee, iki tane mutlak x artı x 2 eşittir, 6 eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı nedir diye, toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle şöyle diyelim. Bizim bir sayı doğrumuz var. Şu ifade x'in 0'a olan uzaklığıdır. 0 burası. Şu ifade x'in 2'ye olan uzaklığıdır. 2 de arkadaşlarım hatta 0'ı birazcık daha sola çekelim. Şöyle 0 burada olsun, iki de burada olsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar benim x dediğim ee, sayı şurada bir yerde olsa x'in sıfıra olan uzaklığının iki katıyla x'in iki olan uzaklıkları toplamı maksimum dir, hatta ikiden büyüktür ama e, ha, maksimum ikidir aynen peki o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar burası maksimum dört mü olur dört olur ama burada altı demiş demek ki x burada değil x nerede ya burada ya da burada şimdi arkadaşlar varsayalım ki x sol tarafta olsun x'in sıfır olan uzaklığı sevgili arkadaşlar a ise x'in x'in 2'ye olan uzaklığı ise a artı 2'dir. Niye? Çünkü a'nın üzerine 2 birim daha eklenmiş. O zaman şunun 2 katı demiş. Bakın x'in 0 olan uzaklığının 2 katı demiş. 2a artı bir de x'in 2'ye olan uzaklığı. a artı 2 kaçmış? 6. O zaman 3a eşittir. 2'yi karşıya attınız. 4. a eşittir. 4 bölü 3'ü yakalarsınız. Şimdi a'yı 4 bölü 3 bulduk. O zaman x'in değeri kaçtır? 0'dan. A kaçtı? 4 bölü 3. 4 bölü 3'ü çıkarırsanız x eşittir. Eksi 4 bölü 3'ü bulursunuz bu cepte. Eğer x bu tarafta olursa yine a'ya a artı 2 derseniz bu sefer de sevgili arkadaşlarım bu sefer de şunu bulursunuz. Yine 3a 3a artı 2. 3a artı 2. Bakalım doğru mu? Ee, aynen. Çünkü x'in sıfır olan uzaklığı değil. Şöyle olacak bu sefer. Ee, gençler ben şuna şuna b dersem burası b artı 2 olacak. Tamam mı? B artı 2'den bu sefer 2 tane. Çünkü 2 ile çarpmış. 2B artı 4. Artı bir tane de B'miz var. Eşittir 6 diyeceğiz. Buradan 3B eşittir 2 gelecek. Ve B eşittir 2 bölü 3 olacak. B eşittir 2 bölü 3 ise. 2'nin üzerine 2 bölü 3 eklerseniz ikisi bulursunuz. 2 artı 2 bölü 3. Bu da 6 8 bölü 3 yapar. Şimdi demiş ki bize bu köklerin toplamı. Eksi 4 bölü 3 ile 8 bölü 3 toplarsanız 4 bölü 3'ü bulursunuz. Doğru cevap denizli seçeneği olur. Geçtim 10. soruma. M negatif, N de pozitifmiş. M'den N'yi çıkarırsanız içerisi negatif olduğu için dışarının N eksi M biçimde çıkar bu. M karenin mutlak değeri, M karenin mutlak değeri, M kare pozitif olduğu için direkt M kare diye çıkacaktır. Eksi N karenin mutlak değeri, e, N kare diye çıkacaktır. Önünde de ne var? Eksi var. Eksi N kare. Bölü, N eksi M e, pozitif olduğu için direkt olduğu gibi çıkacak. Şimdi arkadaşlar, üst tarafta, ben şunu şöyle biraz çekeyim. Üst tarafta sevgili arkadaşlar N-M artı M-N çarpı M artı N biçiminde ben burayı çarpanlarını ayırabilirim. Alt tarafta da N-M var. Ve bunu da N-M ortak çarpan parantezinde şurada bakın N-M ile M-N birbirinin eksilisi olduğu için burada artık M-N kalacaktır. Alt tarafta da N-M miz mevcut. Cort, cort. Gitti mi? Gitti. Yukarıda sadece ne kaldı? Eksi M eksi N kaldı arkadaşlar. Ve e, bir yerde hatamız var mı? Var tabi ki. Bunu ortak çarpan parantezin alınca şuradan kaynaklı bir 1 kalacak. Sonra eksi m eksi ne kalacak arkadaşlar. Heh. Demek ki cevabımız bizim neymiş? 1 eksi m eksi ne? Bu da nerede verilmiş arkadaşlar? Bakın C han seçeneğinde zaten mevcut. 10. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacak dedik. Ve devam ediyoruz. 11. sorumuza. X, Y, Z tam sayıları için. Mutlak değer... X'in 3 katı mutlak değer Y'nin 2 katına bu da mutlak değer Z eşit ve 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar mutlak değer X'in 3 katı 12. 2 çarpı mutlak değer Y 12 ve mutlak değer Z eşittir 12'ymiş. Buradan buradan mutlak değer X 4 olur. Mutlak değer Y 6 olur ve mutlak değer Z zaten 12'ydi. O halde arkadaşlarım X ya 4'tür ya 4'tür. Y ya 6'dır ya da 6'dır. Z'de ya 12'dir ya da eksi 12'dir dedik. Bize diyor ki x de Y'den küçük olduğuna göre. X artı Y artı Z toplamının alabileceği değerlerin çarpımı hangisidir? Şimdi Y en büyük Zden en küçük olacak. Z için karşımıza iki tane değer var. Z 12 olabilir. 12 küçük türle başladık. Bakın 12'yi buraya yazdım. Yalnız burada. 12'den büyük olan ne y değeri var ne de x değeri var. Yani z 12 olamıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla mecburi olarak z neymiş? Eksi 12'ymiş. Yazdım. E 12 küçüktür. Sonrasında buraya x yerleştireceğim. x 4 olabilir ya da x eksi 4 olabilir. Şimdi 4'ten daha büyük bir değer var mı? Burada y değeri var 6. Eksi daha büyük bir y değeri var mı? Var yine 6. Başka yok çünkü eksi -6 eksi -4'ten daha küçüktür arkadaşlar. Dolayısıyla buraya mecburen 6 yazıyoruz. Şimdi bu x, bu y'ler, bu da z'lerdi. Şunları toplarsanız eksi -12, 4 daha eksi -8, 6 da -2 yapar. Şunları toplayalım. Eksi -12 eksi -4 daha eksi -16, 6 da -10 yapar. İşte x artı y artı z'nin alabileceği değerler eksi -2 ve eksi -10. Bunların bize neyi sorulmuş? çarpımı Bunları çarparsanız cevabı 20 bulursunuz. Devam ediyorum 12. sorumla gençler. Mutlak değer 6-4x bölü mutlak değer x artı 2 3'e eşit. Bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Mutlak değer 6-4x eşittir. 3 çarpı mutlak değer x artı 2 diyebiliriz. Yani bunu şuraya attım. Daha sonrasında 3'ü de içeri dahil edip 6-4x'in mutlak değeri eşittir. Mutlak değer 3x artı 6 dedi. Şimdi ne yapacağız gençler? Şunla şunu veya eksilisini Birbirine eşitleyiriz 6-4x 3x artı 6'ya eşittir veya 6-4x Eksi 3x-6'ya eşittir İkisi de mutlak değer içinde olduğu için Burada bulacağımız kökler sağlamak zorunda Şimdi gençler Şunu şu tarafa atın 7x 6'yı diğer tarafa atarsanız 0 Yani x eşittir 0 sağlıyormuş bu 1 İkincisi de bunu bu tarafa attığınız x Bunu bu tarafa attığınız 12 Yani 12 de sevgili arkadaşlar Sağlıyormuş deriz Demek ki bir 0 bir de 12. Şimdi ikisi de sağlar dedik ya yazın bakalım yerine 0 olursa 6 0 olursa 2 6 bölü 2 3 0 sağlıyor. 12 olursa 6'dan 48'i çıkardınız eksi 42 bölü 12 artı 2 de 14 yapar. Bunu buna bölerseniz arkadaşlarım şu şekilde mutlak değer içerisinde bölerseniz 42 bölü 14'ten 3 gelir. Yani ikisi de sağlıyor cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Ve son olarak sevgili arkadaşlarım 13. soru A ve B gerçel sayıları için eksi 4A artı 4 bnin mutlak değeri eksi demiş karekök içerisinde bu bak şimdi karekök içerisindeki ifade bir kere zaten A eksi B'nin parantez karesidir bunu da sen karekökünü almışsan eğer şurada 2 olduğunu biliyorsun ya bunlar gider fakat dışarı nasıl çıkar mutlak değer A eksi tamam burada ne var arkadaşlar 4 parantezin alırsanız mutlak değer bakın 4 parantezini aldım b eksi a kalması lazım yalnız b eksi a'nın mutlak değeriyle a eksi b'nin mutlak değeri birbirine eşit olduğu için böyle yazdım eksi şurası da mutlak değer a eksi b ydi. eşittir kaçmış arkadaşlar 12 mi şimdi 4 tane mutlak değer a eksi b'den bir tane mutlak değer a eksi b'yi çıkarırsanız 3 tane mutlak değer a eksi b kalır bu da 12 ymiş. o zaman bu kaçtır arkadaşlar 4'tür yani a eksi b'nin mutlak değeri eşittir 4 ise a eksi b burada ya 4'tür ya da a eksi b burada eksi 4'tür alabileceği en küçük değer sorulmuş. Burada arkadaşlar 4 mü yoksa -4 mü daha küçük? Tabii ki -4. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler, 55. sayfamızda çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir diğer testte, üniversiteliim testinde mutlak değerde 17. testimizde arkadaşlarım görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.